Merhabalar efendim, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her sarımsak konusunda olduğu üzere isterseniz ben size klasik öykümü anlatayım. Sarımsağın babası, tıbbın da babası olan Askelopius. Askelopius, mitolojiden kaynaklanan bir tanrı. İnsanları iyileştiriyor fakat bunun yanında da de başlayınca Tanrı Zeus kızıyor ve onu öldürüyor ölürken elindeki kağıt yere düşüyor ve toprağa karışıyor ve bir de sonra topraktan bir bitki çıkıyor. Bilin bakalım bu bitki nedir? Sarımsak. Bu Lokman Hekim içinde anlatılan büyüküdür. Sarımsak videosunu izleyenler benim arkadaşlarımdan birisi sarımsak kullandı, damarları açıldı diye yorum yapacaktır mutlaka. Onun için onlardan rica ediyorum lütfen bu hastalar gelsinler, beni bulsunlar. Anjolarını görmek istiyorum. Özellikle damarın açıldığını da görmek istiyorum. Ama bu konuda maalesef tüm isteklerime rağmen yeteri kadar dönüş olmuyor. Bu videoyu sarımsak konusunda 2020 Haziran'da yayınlanan büyük bir derleme makalesinden hazırlanmıştır. Aynı zamanda bu konunun metnini kendi web sitemde bulabilirsiniz. Sarımsakla ilgili yapılan çalışmalarda büyük bir sorun vardır. Çünkü sarımsak diş olarak mı tüketeceğiz, gram olarak mı tüketeceğiz, toz mu yoksa ekstresini mi tüketeceğiz? O yüzden elmalarla armutları karşılaştırmak biraz zor olmaktadır. Baştan söyleyeyim siyah sarımsak antioksidan açısından normal sarımsağa göre daha iyidir. Şimdi bütün bu çalışmalarından sonra ortaya çıkan Tabloyu size özetlemek istiyorum. Öncelikle ilk sorumuz ne kadar sarımsak? Eğer diş olarak tüketiyorsanız, günde en az 3 dişten başlayarak 10 dişe kadar çıkabilirsiniz. 7 gramdan 80 grama kadar da ifade edilmiş bu doz aralığı. Hele böyle büyük bir diş sarımsak buluyorsanız, bence bugün de bir tane yemeniz de yeterli olabilir. Bir de sarımsak tabletler var sarımsak tabletler 300 mg ile 1500 mg dozunda kullanılabiliyor. Gördüğünüz üzere burada da en yüksek ve en düşük doz arasında bayağı büyük bir fark var. Sarımsakların içerisinde özellikle tablet ve kapsülün emilim ve büyüye açısından diğerlerine göre daha iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Yani sarımsak tablet kullanmak en kolayı. Bir de sarımsak dozu var. O da aynen tablet dozuna benzer bir şekilde 300 ila 1500 mg arasında kullanılmaktadır. Sarımsak dozunun hangisi sağlıklı onu kesin olarak söyleyemiyorum. Süpermarketlerde satılan granül konusunda bazı soru işaretlerim var. Bir de yıllanmış sarımsak ekstresi var. Bu tablet olarak da satılıyor. Bakın 500 mg'dan 2400 mg'a kadar günde kullanılmış. Bu çalışmalarda Kiyolik diye bir marka var. Hemen hemen hepsinde bu markanın ürünleri kullanılmış. Bir de Türkiye'de böyle bir ekstra sıtlı, o da sirke ve limonla hazırlanmış bir ekstra. Bütün bu makalelerde bir tatlı kaşığı sarımsak tozuyla bir çay kaşığı zeytinyağını karıştırarak günlük tüketim için hazırlayabilirsiniz. Bu da başlangıç tozudur. Özetin özeti bu. Peki niye başlangıç dozu diye bahsediyorum? Bir kere biliyorsunuz hastalık yoktur, hasta vardır. Herkeste farklı bir etki olabilir. Onun için düşük dozdan başlamak lazım. Zaman içinde de arttırabiliriz. Ama burada önemli bir nokta var. Kan sunandırıcı özelliği var. Bir de bunu kullanmak isteyenler kan sunandırıcı ilaçla kullanabilirler. Dolayısıyla iki etki birbirine pekiştirebilir ve kanamaya neden olabilir. Nitekim bununla ilgili bir takım çalışmalarda çıkmış vakalar vardır. O yüzden dozu yükseltirken mutlaka patılaşma testlerinize lütfen baktırınız. Eğer patılaşma testlerinizde bozulma oluyorsa demek ki sizin için sarımsak dozunun sonu gelmiş demektir. Sarımsağın içerisinde özellikle polifenörler, flavonoidler, taninler ve sülfür bileşikleri ki bunun içinde alisin en meşhurudur, bütün etkilerinden sorumludur. Hem antioksidan etkisi vardır, hem de iltihap karşıtı etkisi vardır. Bunun haricinde birazdan göreceğiniz maddeler başta potasyon, selenyum, kalsiyum, magnezyum ve demir olmak üzere orta karar bulunurlar. Hatta vitaminler bile A, C ve B vitaminleri Düşük oranda bulunur. Yani aslındaki bu fitokimyasallar dediğimiz baştaki maddeler sarımsağın asıl etkisinden sorumlu olan maddelerdir. Sarımsak konusunda özellikle şeker hastalarında olumlu etkiler görülmüştür. Hem tek başına hem de aynı zamanda ilaçlarla beraber bir kere kan şekerinin daha kolay düzenlenmesini sağlar sarımsak kullanımı. Sarımsak kullanımında özellikle açlık kan şekerinin düştüğü ve 3 aylık ortalama kan şekerini gösteren hemoglobir A1C'nin de düştüğü gösterilmiştir. Burada küçük bir ek yapmamız gerekir ki o da hem şekeri düşürüyor hem de aynı zamanda total kolesterol, Kötü huylu kolesterol, LDL ve triglisette de düşüş ve HDL'de de yükselme görülmekte. Yalnız bütün bunların hepsi, tekrar hatırlatıyorum, doza bağlı olarak gerçekleşmiş. Bir diğer önemli nokta da bunların ne kadar kullanıldığıdır. Bizde herkes bitkisel beslenir, sarımsak yer ama ne kadar uzun süre düzenli kullanıldığı soru işaretidir. Eğer sarımsağı düzenli kullanırsanız kilo da verebilirsiniz. Bakın bu çalışmalarda bu tip etkilerin çıkabilmesi için en az 12 hafta kullanılması gerektiği söyleniyor. Ve birazdan göreceğiz. Damar tıkanıklığında da tam 12 ay kullanılmış. Tansiyon için basit, akılda kalıcı bir etkisi var. Büyük ve küçük tansiyonu birer puan düşürüyor. Yani 15-9 ise 14-8 oluyor. Eğer düzenli yürüyen bir kişisiyseniz birer puanınız daha düşer. Ama tansiyonun etkisi için özellikle 7 gram sarımsak tozu günlük tüketilmesi önerilmekte. Sarımsak tableti de benzer dozlarda kullanılabilir. Geldik damar tıkanıklığına. Damar tıkanıklığında özellikle sarımsak tozu ekstresi kullanılmaktadır. Ve bu tablet olarak kullanılmaktadır ve en az 500 mg'dan başlayarak hatırlıyorsunuz 2400 mg'a kadar çıkıyorduk. Yine tekrarlayacağım. Bir kere sarımsağın etkisini görmek istemiyorsanız damar tıkanıklığı için düzenli ve uzun süre kullanmanız gerekiyor. Bu etkiler 12 ayda ortaya çıkmış. Ve özellikle yüksek duyarlılıktaki C-reaktif protein ve bazı maddelerde düşüş gözülmüş. Ama sarımsak kullanıp da anjiyoyu yaptırıp damarı açılmış bir vaka maalesef göremedim. Ama sizlerden bekliyorum. Yani sarımsağı ben kullandım ve damarım açıldı diyen hastalarımızı ısrarla ısrarla bana ulaşmaları için istekte bulunuyorum. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalınız.